Benim yazgım kendi çizdiğim yoldur. Yüreğim seni çok sevdi. O yürek talan. O yürek yangın yeri. O yürek seni istiyor. Bir tek seni. Evet efendim bu sözlerin sahibi çok değerli yazarımız Canan Tan. Bugün Kampüs Sorduk programında yanımda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim için çok güzel bir gündü. Ee, öğrencilerle bir arada olmak, onlarla söyleşmek, ee, söyleşi sonrası da sizinle beraber bir e, programı imza atmak keyifli. Benim için de e, onurlu. Hep size sormuşlar, e, eczacı iken nasıl edebiyatçı oldunuz? Ama aslında tam tersini ben sormak istiyorum. Edebiyatçı iken nasıl eczacı oldunuz? İşte maalesef e, ailesel e, şeylerle, yönlendirilmelerle... E, yani babamın şeyi, ben eczanede otururum, sen emekli olurum falan filan, sen istediğini yaparsın ama olmuyor tabii, eczacılık fakültesini bitirdim. Gerçi mesleğimi seviyorum ee, ve ama geciktirdi beni biraz. E, ama şey de var yani önemli anekdotlar da var mesela eczacı olmasaydım e, eroyine dansı yazamazdım tabii. gibi. Yani e, yalnız onu değil, en son yürekleri öldürü de yazamazdım. Orada organ nakli var, diğerinde madde bağımlılığı var eroinle dansta. E, muhakkak bunları birazcık bileceksiniz. Yani ne kadar araştırırsanız araştırın, e, sonradan edinilen bilgiler çok yeterli olamayabiliyor. Evet, peki, e, Diyarbakır yolculuğu var evlendikten evet. sonra. E, Pirayi de orada çıktı. Nasıl evet. bir süreçti? Ee, şimdi şöyle aslında Piraye'nin e, Diyarbakır'dan çıkması doğal çünkü benim ilk romanımdı, e, çok bildiğim töreler var e, orada e, coğrafi e, şartlar var onları e, kitabıma almam daha kolay oldu benim için ama e, maalesef e, insanlar e, benim piraye olduğuma çok inandılar e, ama ben piraye değilim yani kız kısırı meselesi var bir kızı oluyor sonra çocuk olmuyor falan filan e, benim bir de oğlum var Allah evet. başlarsa e, Peki bunca yıl bunca birincilik ve tabi ki gelen ödüller e, Can Antan'ın bir metodu var mıdır ya da bu kitaplar e, nasıl çıkıyor? Yani sakin bir evdir ya da Miami'de hani yazarlarımız da ya var. Ya ya ya hiç öyle bir şey yok e, ama her zaman için kendime ait bir odam var. E, orada e, çok ilginçtir ben e, tiyatroyu çok seven bir insanım. Tiyatrocu olmayı çok istemişimdir. Yani bir tiyatro oyununu sahneye koyar gibi çalışıyorum. Kafamda o gerçekleşiyor ondan sonra e, kaleme alıyorum. Yani o sahne muhakkak bir gerçekleşecek. E, ...yerine göre gülüyorum, yerine göre ağlıyorum... ...birisi oluyorum, diğeri oluyorum falan... E, e, ...kimseler görmesin... ...ben e, kendimi bu şekilde gizleyebiliyorum... ...ama e, çok önemli benim için... ...bu şekilde evet. çalışmak. E, üç kelime soracağım... E, ...töre, aşk ve mizah. E, şimdi töre... E, ...maalesef... E, ...Türkiye'nin her tarafında... E, ...geçerli olan bir... E, ...konu. E, şimdi bir de mesela... E, hep güneydoğuda olurdu bu. Ama bütün güneydoğu batıya batı güneydoğuya geldi. Artık daha karışık bir mozaik halindeyiz. Onun içinde her yerde her şey olabiliyor. Törede benim mesela en çok töreyi şey yapan Pembe ve Yusuf orada yani birebir yaşadığım çok şeyler var. Onları dile getirdim. Yani nereye gidersem oradan bir şeyler alıyorum ve yansıtıyorum. Evet çok güzeldi. Ee, peki son olarak şimdi oyuncular için de yazarlar için de ailemiz pek sıcak bakmaz. Hani hobi olarak devam ederler. Ee, son olarak siz nasıl bu süreci geçirdiniz ve e, sizin yolunuzdan gitmek isteyenler olursa neler ee, önerirsiniz? Şimdi şöyle e, ben aslında tiyatro oyuncusu olmak isterdim. Konservatöre gitmek isterdim. Tabii ki onlar bir tur kaka, onları kenara atalım. Ama yazarlık içinde mesela babamın söylediği sen yazar olacaksın da Tamam ama sen önce bir, bir fakülte bitir, ondan sonra yazar olunur. Tamam aslında kendince şöyle bir şey vardı. Orhan Kemal, Yaşar Kemal hepsi ortaokuldan terk bunların. Yani yazar olmak için bir okul gerekmiyor ama edebiyat fakültesinde edebiyat öğretmeni çıkar. Ama yani su akar yolunu bulur. Bizimki de birazcık o tarafa birazcık bu tarafa meyil etti ama sonunda yatağını buldu. İyi ki biz karşılaşmışız, kitaplarınızı okumuşuz, dokunmuşuz onlara. Çok teşekkür ediyorum konuk olduğunuz için. Ben çok teşekkür ediyorum. Beni hem konuk ettiniz hem de çok güzel ağırladınız. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz.